Herkese selamlar dostlar benim İrçan bugün sizlerle beraber e, bir konu hakkında sizlere açıklama getireceğim umarım dostlar videoyu beğenirsiniz. <gülüyor> Bu arada yanımda e, Yusuf var hoş geldin kankicim hoş bulduk benim arkadaşlar bugün bahsedeceğim konu şu e, artık abi elinde video içeriği kalmadı ve Artık yeni yeni içeriklere geçiş yapacağım. Biliyorum ki ben bir roblox kanalıyım fakat arkadaşlar yani roblox harbi harbi artık sıkmaya başladı. Kanka çık bir. Şöyle arkadaşlar hem zaten dedim da iyiken oha oha attı beni. Attı beni kanka. Ee, hem zaten minecraft'ı oynadığımız için yani ben de yusuf falan ekipte baya minecraft oynadığımız için. Bari dedik ki böyle arkadaşlar serilere başlayalım. Ee, tabii ki de arkadaşlar bu şöyle olmayacak Yani Craft Rise serilerini falan çekip de böyle Sadece Craft Rise yapmayacağız ee, Sizlere arkadaşlar böyle Adal Ya da ne bileyim Dream'in yaptığı içerikler gibi içerikler sunacağım Mesela abi Şöyle ki Dream'in e, Böyle Hunter'lardan kaçışı falan var Ya da nasıl diyeyim sizlere Böyle <gülüyor> abi çıldıracağım düştüm yere bak ee, Ya da arkadaşlar böyle ee, i̇ki tane medeniyet olacak ve medeniyetler arası savaş olacak. Ee, zaten Dream'i izleyen arkadaşlar bunu biliyordur. Biz de böyle bir şey yapacağız. Tabii ki de bunu kimlerle yapacağım? Malioslarla falan arkadaşlar toplanıp böyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ve bu arada Yusuf eredin mi sen? Kırdım, Tamamdır. Ee, ben zaten abi böyle PvP'm çok iyi değildir benim. Yani oynayabildiğim kadarıyla oynuyorum. Genellikle zaten PPC iyi olan Yusuf'lar falandır. Ee, bu arada geldi kanka. Geldi, geldi, geldi, geldi. Tamam. Yaşanbaz. Yaşanbaz, yaşanbaz, yaşanbaz. Tamam. Yaşanbaz. Işte ya. ee, yani dediğim gibi geçer böyle ben bu arada çok ııı ee diyorum çünkü cümleleri kuramıyorum. Böyle düşünü düşünü kuracağım. Şimdi böyle yavaştan da açıklamamızı yaptığımızı görüp bu oyunumuzu biraz oynayacağım. Sonra daha bir şeyler yaparız. Şöyle gidelim. Şöyle hızlıdan geçelim şöyle tamamdır. Yani arkadaşlar içeriklerde dediğim gibi genellikle böyle olacak. Of bayağı çıktı. 13 tane çıktı. Şimdi bununla bunu aldıktan sonra bir adet de TNT alacağım. Hatta bir adet de e, bundan alacağım. Hala öyle diyorum. Çıldıracağım abi. Hadi e -e -e duruyorum. Harbi çıldıracağım. Gidiyoruz aga'lar. Gidiyoruz. Yanda elmas varmış. Hemen elmaslanın Birazcık elmas alıp kılıcımızı güçlendireceğiz ondan sonra devam. Kanka bende 2 tane var. Sende yok, değil mi? bandayçılar aşağıya. Tamam. Geçer bu video biraz uzun olacak. Yani uzun video çekmek istiyorum. Böyle bir 10-15 dakikalık bir video olacak. Hem zaten Yusuf da konukken video çekmek istedim ve bu arada Yusuf'un kanalına da abone olabilirsiniz dostlarım. Abone olursanız sevinirim. Ve bu arada yeşillerle aralarına bunların fight çıkmış kanka. Ve yeşiller elenmiş. Evet. Bunların da base'inden birazcık Kırmızılar arkadaşlar. Elenmiş. yeşiller yaşıyor. Oğlum. Burada yeşiller. Aa yeşiller yanda. Evet arkadaşlar buradan vergimizi de alıyoruz. Vergimizi de aldık. Şöyle vardı Yusuf Kılıcı mı açtı? Adam vallahi adam billahi adam. Evet arkadaşlar Yusuf açtı. Ee, Yusuf'a da teşekkür ediyorum. Evet, evet evet evet evet evet. Evet şimdi burası patlamamışken patlatalım hadi. Hop! Kırıldılar. Şimdi daha kadar şöyle hızla devam ediyoruz. Şöyle gidelim adamları keselim. vardı kullandığım tekstür peki de şuradan göstereyim arkadaşlar. Shunt peg ve final fade edit pekini kullanıyorum. Sizler de araştırarak indirip kullanabilirsiniz. Baya güzel bir pek Hepinize öneririm. Creeperlar da kırıldı. Sadece patlıcan ve elmas kaldı. Bundan sonra bir el daha gireceğim. Ondan sonra da arkadaşlar videonun sonuna geliriz. O adam beni arkaladı. Aga adam beni arkaladı. Görmedim adamı. Hangi tamam. takımla öldüm? Kanka Creeper'ı öldüm, yani elenen takıyor. Yani şimdi abi onu da sonra bakacağız. Şöyle bunlar, aa bir lan, bunu fulllem gerekiyor benim, yoksa olmaz. Evet, bunu da fullliyorum. Hemen chestimize bırakacağım, tamamdır bıraktık. Hatta belki elması kırarım diye, bazı de alacağım bak, dedim dönüş yaptım, Bu dönüş yaptım. <gülüyor> şimdi ben kırmaya gideceğim. Aa, bir dakika. Eğleniyorlar. Evet bir tane bundan aldım. Biraz daha biriktiriyorum. Bir adet çık arkadaşlar. Hatta şundan bayağı alın. Abi, donatın ya. Ben bunlardan donatacağım. Biraz da TNT aldık mı? Güzel. Şimdi şöyle bir inventör düzenimizi yapalım. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu su ne işe yarayacak? Arkadaşlar bu su da benim bir videoda izledim. Göksel Kırcan'ın videosunu izlemiştim. Böyle... Base'deyken arkadaş suyu koyuyorsunuz. Su her yere yayıldığından dolayı adam size erişemiyor ve Gece siz diyeceğim. de günür atıyla kırabiliyorsunuz. O faktikte su kovası elinden gidiyor mu? Evet kanka gidiyor. Suyu Gidiyorsa, bir daha sana oluyor ya altakt daha iyi. Bilmiyorum adam ama ya. yani sonuçta kanka burada da şey oluyor. Gidiyor yani. Adamlar erişemiyor sana. Şimdi yeşilden geçeceğiz. Bu arada abi TNT bombası yapmak istiyorum ya. Cidden böyle ben aşağı düşüyor. <gülüyor> Aga be Musuf düştü Şimdi şöyle 5 tane TNT aldım Ve abi bu 5 tane TNT ile Kışkırtma yapacağız Evet hadi bakalım Kışkırtma Kışkırtma Allah belanı versin <gülüyor> Kışkırtma kanka Şöyle şuradan geçiyorum Kır lan kır direkt Yani gideceğim böyle koyacağım base'ine Bu arada elmas kaldı sadece Bir dakika Şurası elmas mı yoksa yok değil burası elmas değilmiş. Şöyle devam edelim. Yine yükselmeye devam edelim. Şöyle. Ee, normalde jitter click yapardım ama yani. Nasıl diyeyim. Yolda yaparken jitter click yapamıyorum ne kadar ben. Bilmiyorum ben de öyle. Of canım çok gitti ve bu arada benim altın elma almam gerekiyor. Altın elma almadığımdan dolayı ölebilirim o yüzden. Şöyle altın elmaları donatıyorum. Şöyle altın elmayı da yiyelim. Bu arada videomuzda 6 dakika 42 saniye olmuş. Aga o zaman bu eli bitirdikten sonra videonun sonuna gelebiliriz aslında ya öyle yapalım. Aa kanka uyarı yedik. Adam galiba girdi. Kırdı. Tamam kırsın. Şöyle. <gülüyor> ben bunu yaparken çok eğlendim. Kırdım. Tamamdır artık eleyebiliriz. Biraz dikkatli ölmeceğim, ben bu salak gibi düşüyorum. OV oh, oh, OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV Ölecektim. Çok riskli oldu. A al lan al lan! Adam neye uğradığını şaşırdım ya. Şöyle birazcık daha malzeme alalım yok. Daha ölmedi ama ölecek. Adam bana doğru geliyor a O yüzden ben biraz daha goldene yapılı alacağım. Hatta goldene yapılı yiyeyim. Tamamdır şimdi şuraya gidiyoruz. Aha! Öldü! <gülüyor> Alev topuma mı öldü? Evet. Alir, alir, alir. Evet, arkadaşlar ee, böylece kolayca kazanmış olduk. Hmm. Bu videonun da burada artık sonuna gelin. Dediğim gibi arkadaşlar açıklama yaptık ve yeni şartlarımız yani yeni artık videolarımız falan genellikle böyle olacak. Değişik değişik içerikler sunacağız sizlere ve yeni güzel şeyler yapacağız. Ee, başka YouTuber'larla da arkadaşlar gelecek. Mesela Marlos'ta dediğimiz gibi seriler yapacağız. Ee, biz yine Yusuf'la oynamaya devam ederiz. Ama bu videonun burada sonuna gelelim. Ee, yakında güzel içeriklerle karşınıza çıkacağım. Yine dediğim gibi arkadaşlar Roblox'a falan devam edeceğim. Ama birazcık da Minecraft olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.